47 artı 22 işlemi, hangi sayı doğrusunda gösterilmiştir? Hadi bakalım. İlk doğru 47'den başlıyor, üzerine 20 ekliyoruz ve böylece 67'yi buluyoruz. Daha sonra 2 daha ekleyerek 69'a ulaşıyoruz. Yani 20 ekleyip daha sonra da 2 eklersek, aslında 22 eklemiş oluruz. O zaman bu cevap doğru olabilir. Gelin, bir de bunların neden doğru olamayacağına bakalım. Buna ilk önce 2 ekleyerek 49'u buluyoruz ve daha sonra 2 daha ekleyerek 51'e ulaşıyoruz. Bu 22 eklemek olmuyor ki, bu 2 artı 2 yani 4 eklemek oluyor. 22 eklemek için 20 artı 2 eklememiz gerekir. Bu seçenekte ise 20 ve daha sonra da 2 ekliyoruz ancak 47'den değil, 74'ten başlıyoruz. Yani, 74 artı 22'yi bulmuş oluyoruz. Böylece doğru seçeneği bulduğumdan emin olabilirim. Hadi birkaç soru daha çözelim. 93 eksi 76 işlemi hangi sayı doğrusunda gösterilmiştir? 3 seçeneğe de hemen şöyle bir göz atalım. Her 3 doğru da 93'ten başlıyor. İlk örnekte önce 7, daha sonra da 6 çıkarıyoruz ama Soruda bizden istenen 76 eksiltmek. Yani 70 ve 6'yı çıkarmamız lazım. 7'yi değil. İlk seçeneğimiz doğru gözükmüyor. Buradaysa 60 çıkarıp sonra da 7 çıkarıyoruz. Ama bu 67 çıkartmak olur. 76 değil. 7 tane 10 ve 6 tane de 1 çıkarmamız lazım. İşte buradakinde 7 tane 10 yani 70 çıkartıyoruz. Sonrasında ise 6 tane 1 çıkartıyoruz. Anlayacağınız doğru cevap kesinlikle bu. Sizce de eğlenceli değiller mi? Hadi son bir tane daha çözelim. 12 artı 87 işlemi hangi sayı doğrusunda gösterilmiştir? Tüm sayı doğrularımız 12'den başlıyor. Şimdi bunun üzerine 80 ve 7 eklememiz lazım. 8 tane 10 ve 7 tane 1. Bakın, bu seçenekte önce 80 eklenmiş, sonra da 7. Doğru cevabı bulduk işte.